Merhaba, ben Setenay Cankat. Bir çevre gönüllüsüyüm. Bu da arkadaşım Mavi. Ağrı Doğu Bayezid'e gidiyoruz. Yıllardır çeşmelerden su taşıyan kadınlara nefes aldıran içme suyu projesini konuşacağız. Yol uzun. Hadi siz de katılın bize. Karları, Karları eritiyorduk, çaydana koyuyorduk. <gülüyor> Karları eritiyorduk? Tabii. El arabasıyla gidiyorduk, oradan süt taşıyıp getiriyorduk. El arabası Evet. Elhamdülillah şu an 7.20 saat akıyor. Çok zor süreçler geçirdik. Yaklaşık 12 bin haneye temiz, arıtılmış balıklı göl suyu ulaştı. Okay. Hadi gidelim